çok sorulan diyen Rüya mutfakta yemek yapmak nedir? Eğer rüyanızda mutfağınızda yemek yapıyorsanız evliliğinizde ilişkinizde bir ayrılık gündemi geleceğini uyarır. Eğer rüyanızın içerisinde mutfakta hararetli yemekler pişirdiğinizi görüyorsanız e, maddi korkular, taşınma, Kısa soluklu memlekete gitmek gibi durumlarımız ve gideceğiniz noktada sorunlar çözmenizle alakalı büyük bir mücadele edeceğinizi gösteriyor. Ama bu rüyayı yaptığınız yemekleri ve mutfakta yemek yapıyorsanız ve hepsini başardıysanız sabırla, umutla. Hayatınızdaki her şeyi yavaş yavaş açıp miras haberleri, ayrıca rüya kişinin iş hayatıyla ilgili konum olarak çok daha yüksek mertebeler erişeceği, kazancınızın daha çok artaracağı ve işiniz, eğer işiniz yoksa bile kendi işinizi ve iş alanınızda çok büyük kazançlar elde edeceğini gösterir. Eğer eski sevgilinizle yemek yaptığınızı görüyorsanız, eski sevgiliniz hatalarını telafi etmek, kendini geliştirmek ve bu ilişkiye tekrar şans vermek istediğini gösterir. Ve eğer ki bu kişinin yurt dışı ile ilgili bağı varsa, bu kişiyle yola çıkıp ve yurt dışında yaşamayı temsil eder. Rüyada kazanla yemek yaptığınızı görüyorsanız, Gerçekten çok her şeyi kolay kazanacağınızı, hayatınızdaki her şeyi düzene sokacağınızı, mal mülkün hayırla size geleceğini, hatta sağlık probleminiz varsa, doktor bile şifa bulamıyorsa şifalanacağınızı ve rahata kavuşacağınızı bütün engelleri teker teker aşıp kendinize yeni bir beden, yeni bir oluşum, yeni bir seviye atlatacağınızı gözüküyor. Rüyada eski sevgiliye yemek yaptığınızı görüyorsanız, siz eski sevgilinize yemek, eşiniz ve çocuklarınızla alakalı önemli kararlar alacağınızı, mutsuz olduğunuz birçok noktada e, kendi içinizde net kararlar, hayatınızla alakalı sağlam görmediğiniz ve sizi yoran her neyse artık bu konuda ve eşinizin sorumlu, sorumsuzlukları ve onun sıkıntıları yüzünden düzenimizde maddi kaygılar yaşadığımızı gösteriyor. O yüzden bu düzende acil çözüm yaratmanız lazım. Rüyada tuzlu yemek yaptığınızı görüyorsanız, kişinin ağız tadı ...bozulacağı, çevredeki insanların dedikodusuna maruz kalacağı, istediği dileklerin tek tek terse düşeceği, önünüze bir sürü engeller çıkacağı ve bu çıkmasına bu bu çıktığı takdirde, eğer ki psikoloji ve enerjinizi topladığınız takdirde, bu sıkıntılar gördüğünüz rüyadan iki ay sonra büyük mal ve mülk sahibi olacağınıza, her şeyin ayakta ve... E, direnmiş bir şekilde kaldığınız takdirde en büyük başarı ve hayallerinize, güzel haberlere kavuşacağınızı gösteriyor. Eğer rüyada tuvalette e, yemek yaptığınızı görüyorsanız ee, sevdiğiniz kişilerle aranız açılabilir, rızkınız ve paranız da onların gözü olabilir. Ee, kazandığınız eviniz ya da paranızda hırsızlık ve yakın dostlarınızın size hırsızlıkla ilgili dolaylı noktalarda zarar göreceğiniz ve mahkeme ve mal konularında dava açılacağını uyarır. Eğer tencerede yemek yapıyorsanız, yaptığınız yemeğin... Ee, Kalabalık bir aileniz olduğu, soylarınızın değerli ve kıymetli olduğu ve soylu bir aileden geldiniz ve haklarınızla alakalı soylarınızda zarar gördüğünüz ve yeniden açılacak davalarla haklarınızı alacağınızı gösterir. Hayal kırıklıklarınız geride kalacak. Maddi beklentileriniz tamamıyla size işaret yolu gösterecek. Yani rüya böyle devam ediyor. Siz rüyalarınızı yazın. Sizlere de yorum yapacağım.